Adım Adım Minimalizm serisinin altıncı adımındayız. Bu adımda kol çantamızı biraz sadeleştireceğiz. Çünkü kol çantaları her gün ihtiyacımız olan eşyaları yanımızda taşımak içindir. Bir gün lazım olabilecek eşyaları taşımak için değil. Eğer bir gün lazım olabilecek eşyaları içine koyarsak ipin ucu kaçar ve kol çantası bir valize dönüşür. Şimdi şöyle yapıyoruz. Kol çantamızı açıyoruz. Mesela bu bir cüzdan. Her gün kullanıyor muyum? Evet. O zaman kalıyor. Bu bir tırnak makası. Her gün kullanıyor muyum? Hayır. O zaman gidiyor. Böyle yaparak kol çantanızdaki bütün eşyaları tek tek kontrol edin. Ve bunun sonunda kol çantanızın ne kadar hafiflediğini ve sadeleştiğini göreceksiniz. Adım adım minimalizm serisinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Sevgiler.